Herkese merhaba, Boyz yeni sezonu tamamladı ve yine seyri son derece eğlenceli, su gibi akan keyifli bir sezon oldu. Ama ilk sezonuyla kıyaslarsak ne yazık ki ilk sezonun fersa fersa altında kaldığını itiraf etmemiz lazım. Bunun sebepleri üstüne biraz konuşmak istiyorum. Boyz'un birinci sezonunun bugüne kadar ki süper kahraman klişelerinin yapı bozumu üstüne şekillendiğini ilk sezonun kritiğinde de anlatmıştım. Aslında iyi olmayan, ahlaki olarak son derece bozuk kahramanlar, onları dünyaya iyi diye pazarlayıp üstünden para kazanan kapitalist ve yoz bir şirket ve bunun iç yüzünü ortaya çıkarmaya çalışan süper güçleri olmayan asıl ana kahramanlar. Hikaye ilerledikçe şirketin daha karanlık bir yüzüyle karşılaşıyorduk. O da süper kahramanları bebeklere serum enjekte ederek ihmal ettiklerini öğreniyorduk. Dizinin süpermeni Homelander'ın ki Anthony Starr'ın muhteşem oyunculuğu bu sezonda devam ediyor. Onu mutlaka belirtmemiz lazım. Homelander'ın sevgisiz yetiştirilmesinin onu Oydepus kompleksinden muzları bir psikopat karaktere dönüştürdüğünü görüyorduk. Dizi pek çok konuda el ve her şeyde deyim yerinde ise bariyer yıkan bir hikayecilik sergiliyordu. Ve bu yüzden de her türlü övgüyü hak ediyordu. İkinci sezonu içinse aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Başta dediğim doğru olsa da yani yine çok keyifli ve akıcı bir sezon olsa da iki kadar dolu dolu bir 8 bölüm demedik. Ve bunun iki önemli sebebi var. Birincisi bu sezonun bir ana hikayesi yok. Sanki dizi bakın ilk sezonda sevdiğiniz karakterler sonrasında neler yaşadılar gibi bir sorunun cevabını sunuyor o kadar. Ama işte başından sonunda süre gelen bir ana hikaye etrafında bu karakterlerin neler yaşadıklarını seyretmiyoruz. çoğu zaman karakterlerin hayatları birbirine değmiyor bile. Mesela Deep'in Scientology tarikatıyla yaşadığı işte Redemption ıslah olma hikayesi tamamen ayrı bir hikaye. Dizi bu sezonda genellikle 2-3 bölüm süren mini hikayelerin birbirine ataşlanmış hali şeklinde gidiyor. Mesela ilk sezonun sonunda aslında bu sezonda ne tip bir ana hikaye etrafında şekilleneceğine dair bir ipucu veriyordu. O da artık sadece süper kahramanların değil süper teröristlerin de hikayeye dahil olacağı ve bunların arasındaki kavganın üstüne bir şeyler seyredeceğimizi ima ediyordu. Ve böyle bir hikaye boys için işlenecek o kadar zengin malzeme sunuyordu ki. Ama bu malzemeyi kullanmak sadece kaliteli bir hikaye anlatıcılığının değil müthiş de bir cesaret gerektiriyordu. Ve işte burada da ikinci büyük sebebe geliyoruz. Dizi bu sezonda cesaretini frenlemeyi tercih etmiş ve orta yolcu bir duruş belirlemeye karar vermiş. Şöyle ki madem bu dizi bize Amerikan süper kahramanlarının aslında kötü olduğunu anlatıyor o zaman diziye süper teröristler girdiğinde de aslında süper teröristlerin de o kadar kötü olmadığını anlatabilirdi ya da en azından bazı noktalarda haklı olduklarını gösterebilirdi. İlk sezonun sonunda süper terörist olarak sanırım Afganistanlı birini seçmeleri ve bu yolda gideceklerini tahmin ettirmişti bana. Yani Amerikan süper kahramanları kötü, Amerikan işgali altındaki topraklardan çıkan bir süper terörist ise aslında işgalcilere karşı haklı bir mücadele gösteren biri olabilirdi. Bu dediğim üstüne yok artık daha neler demeden önce size başka bir diziyi hatırlatmak istiyorum. O da Amerikan kritikleri arasında bile son derece Amerikan milliyetçisi ve hatta ırkçı diye nitelenen ki ben aslında buna katılmıyorum ama boş verelim şimdilik böyle nitelenen dizi Homeland O dizide Amerikan drone saldırısı sonucu onlarca okul çocuğu ölüyordu ve bunun televizyondan seyreden Arap bir silahlı örgüt lideri de yani bir de bize terörist diyorlar diye tepki veriyordu Dizi bu silahlı örgütleri iyi taraf olarak göstermiyordu tabi ki ama bu bahsettiğim sahne gibi daha pek çok örnekte de bu insanların rastgele ve sebepsiz yere Amerikan güçlerine saldıran insanlar olmadıklarını, bazı durumlarda haklılık payları olduğunu bile gösterebiliyordu. Yani Amerikan dizileri cesur hikaye anlatımlarına yabancı değiller. Boyz bu cesareti göstermek zorunda mıydı peki? Yani tabii ki değil ama ilk sezonuyla pek çok klişeyi yıkıldıktan sonra Yeni sezonda da yeni bariyerler dikmesini bekliyordum. Olmayınca da biraz hayal kırıklığına uğradım. Ha gerçi bahsettiğim bu hikayeyi bu sezon anlattılar. Ama işi kolayına kaçarak. Afgan süper teröristlerine yerine Japon süper terörist koydular. Ve bir yerde Japon karakteri Amerikalıların ki asıl homelander'ı kastediyordu tabii ki köylerini yok ettiğini, çoluk çocuk herkes öldürdüğünü bu yüzden de Amerika'ya karşı mücadele etmek zorunda olduğunu söyletiyorlardı. Yani şimdi Farkındasınızdır herhalde. Ya bu hikaye asıl o Arap karakterin merkezinde olduğu bir hikaye olmalıydı. Ama sanki bu hikayeyi yazmışlar da. Sonra ya yok şimdi biz Arap bir mücahit anlatamayacağız. En iyisi biz bu araba en başta öldürelim. Ona yazdığımız hikayeyi de hiçbir politik kavgamız olmayan Japonya'ya uyarlayalım demişler sanki. Bir düşünün bakalım. Japon süper terörist hiç olmasaydı ve onun hikayesini o Arabanın ağzından dinleseydik. Amerikalılar köyümüzü yaktı yok etti falan deseydi. Yani çok daha vurucu olmaz mıydı? Yani Bir de Arap bir süper terörist için buldukları süper güç yani aşırı hız değil, rejenerasyon değil, uçmak falan değil de yani patlayıp etrafındakileri öldürmek gibi bir süper güç olması da yani nasıl bir bilinçaltı ifşasıdır takdirinize bırakıyorum. Tam patlamadan önce bir de slogan aramaları var ama yani işte o bahsettiğim orta yolculuk ve cesaret eksikliğinin ne göstergesi? Yani niye derseniz, şimdi tamam bu kanalın adı Kaptan aşiker ve Ayşikar bir şey gördüğüm zaman söylemeden edemiyorum. Umarım kızmazsınız. Ama Arap bir süper terörist kendini patlatmadan önce yani öyle işte doğrulukta yan falan gibi bir slogan atmaz. Ne der hepimiz biliyoruz. Dizi yazanlar da biliyor ama hem politik doğruculuğa sığmaz hem de gereksiz yere kimseyi alındırmayalım diye söylememişler. Yani alındırmaktan da kaçınıyorlar, haklı bir savaşçı olarak gösterip yüceltmekten de kaçınıyorlar. Ya yani orta yolculuğun dikhalası. Bu mevzudan başka örneklerle devam edelim. O da bu sezonun belki de en ana hikayeye benzer ağırlığı olan Stormfront'un hikayesi. Yani bu isim büyük olasılıkla Stormchurlper'lara bir gönderme ama bunun sezonun ikinci yarısına kadar öğrenmiyoruz. Öğrenince ise epey bir şaşırıyoruz. Yani en azından ben şaşırdım. Çünkü Stormfront diziye girdiğinde ya sanki feminist, anti-kapitalist bir SCW gibi bir karakter sergilerken bir iki bölüm sonra onun da yoz olduğunu, kötü bir karakter olduğunu falan görüyoruz. Tamam çok mantıklı gelmese de bir twist olarak kabul edebiliyoruz. Ama sonrasında nazi çıkınca işte orada bir durmak gerekiyor. Çünkü Stonefront bazı sahnelerde özellikle kapitalizme oklarını fırlatan demeçler sergiliyor. İnsanlara süper kahraman oyuncaklarını satın almamalarını söylüyor. Vought şirketini paragöz ve yoz bir kapitalist kötülük olarak gördüğünü ima ediyor. Ya iyi de Stormfront bir nazi ise kapitalizmde ne gibi bir derdi olabilir ki? Ya hatta bazı siyaset teorilerine göre faşizm kapitalizmin halka silah zoruyla dayatıldığı bir sistem değil midir? Her halükarda Stormfront'un kapitalizmine hele hele Vought'la hiçbir derdi olmaması gerekirdi. Bu noktada sanırım akıllardan geçen şuydu Dizi yazanların. Amerika'nın tarihinde Nazi Almanyası ile savaşmış olması da var olduğundan faşizmi direkt Amerikan kapitalist demokrasisine zıt olarak görüyorlar. Bu yüzden faşizmin kapitalizme düşman olacağı sonucuna varıyorlar. Zaten dizinin yapımcısı Seth Rogen'ın in interview filminde hatırlarsak orada da Kuzey Kore ile yani evet tamam haklı bir şekilde dalgalarını geçerken yine kötüleri faşistler ve komünistler olarak görüp kapitalizmi ehveni şer olarak gören bir dünya görüşünde olduklarını söyleyebiliriz. Ama dizi kapitalizmi de aşağılayıp duruyor. Ya zaten ana temalarından biri bu. Yalnız bu kapitalizm eleştirilerinden gayet de haklı olanlarından bazılarını bir naziye söyletmiş olmaları çok garip. Şimdi burada orta yolculuk nerede dersiniz? Öncelikle örnekleri devam edeyim. Sonunca oradan bağlarım. Dizide alt -Right, yeni alternatif sağ fikrede eleştiriler var. Göçmen karşıtı yabancı düşmanlığı ve bu tip propagandaya maruz kalıp göçmen bir bakkalı vuran insel... Yani istemediği halde bakir kalanlara deniyormuş bu. İşte involuntary celibate gibi bir şey sanırım. Ee, i̇nsel bir çocuk resmederek alt -right internet ültüründe falan da eleştiriler var. Ve bütün bu her türlü sağ fikriyata eleştiri getirirken dizide yeni bir gerçek kahramanı olarak da kadın bir senatör ekliyorlar. Bu senatörde gerçek hayattaki Alessandra Ocasio-Cortez'in bir versiyonu olarak dizide var. Yani bu Alessandro Cortez Trump'ın ve Cumhuriyetçi Parti'nin bütün demokrat ve solcuları şeytanlaştırmak için kullandıkları bir figür. EOC diye kısaltılıyor adı. Dizideki versiyonuna da EOC diyeceğim. Adı çok uzun. Dizi bütün bu yol siyasi figürler arasında EOC tarafında yerini belirlemişken dizinin finalinde bir twist yapıp aslında EOC'nin de kötülerden olduğunu gösteriyor. Diziye göre sağ kötü, sol kötü, faşistler kötü, kapitalistler kötü, Araplar kötü, Amerikalılar kötü. E yani şimdi Burada savunma olarak şey denebilir. Bu dizi yetişkinlere hitap ediyor. O yüzden bir tarafı salt iyi bir tarafı salt kötü gösteren bir basitlik yerine her taraftaki kötülükleri göstermeyi tercih ediyor denebilir. Yani ben açıkçası taraf tutmaktan korkup da ellerini kirletmekten kaçınan bir tavır görüyorum. Bu arada dizide iyi bir taraf var aslında. Yani bizim boys dışında Amerikan istihbarat teşkilatları da dizinin iyi adamları. Orduya da çok laf ettiklerini görmüyoruz hatta. Yani gerçi bunu bilinçli yaptıklarını düşünmüyorum. Daha çok dizide tarafını tutmamız gereken birler olduğunu düşündüklerinden ve bizim boys hiçbir güçleri olmayan basit çocuklar olduğundan onlara da ek bir güç olsun diye arkalarına CIA'yı eklemişler. EOC'nin de kötü çıkması, yani sadece twist yapma isteklerine yenilmiş olmalarından başka bir şey olmayabilir. Sezon boyunca sürekli ultra etra insanlara, göçmen karşıtlığına, okul silah baskınlarını öğretmenlere de silah verelim diyen bön cumhuriyetçilere iğneler batırırken saflarını Amerikan liberal sol tarafı olarak seçtikleri çok aşikar çünkü. Bütün bu politik metinleri bir kenara bırakalım ve dizinin üstteki hikayesine odaklanalım. Ama dediğim gibi ne yazık ki tek bir süre gelen anta hikayenin eksikliği bu sezon çok hissediliyor. Süper terrorist tehlikesinin ilk 5 dakikada halledilmesi, Vought'ın iç yüzünü ortaya çıkarmak gibi ilk sezondaki hikayenin ana amacının yine ilk bölümlerde hem bağlanması sonrasında da hem de herhangi bir sonuca ulaşmaması, şirketin hiçbir yasal yaptırımla karşılaşmaması, bebeklere serum enjekte dilgenin ortaya çıkıp sonra unutulup gitmesi falan derken yani şimdi amaç ne diye sorduğumuz oluyor bazen. İlk bir iki bölüm Japon teröristi CIA'ye teslim etme hikayesini seviyoruz, Sonra Vought ile yine tanıklık edecek insan arama hikayesi başlıyor. Ama zaten her şey ortaya çıkmışken ya buna da gerek var ki diye soruyoruz. Arada ilk sezonun yan hikayelerinden birisine dönüp Becca, oğlu, Homelander ve Butcher izliyoruz. Sonra Deep ve de H-Ray'nin Redemption ıslah hikayeleri derken yani bir de arada kiralık katiliye başlayan Kimiko hikayesi var. Yani kısacası çorba gibi bir sezon izliyoruz. Oysa süper kahramanların süper teröristlere karşı olduğu ama hem kahramanlar hem de teröristlerin kötü oldukları. Ve aynı zamanda hem kahramanlar hem de teröristlerin haklı taraflarının olduğu böylesi bir zor adı hikaye yazsalardı yani çok daha iyi olmaz mıydı? Yani sanki ya biz kendimizi bu kadar zorlamayalım bildiğimiz sulara geri dönelim demişler de ilk sezondaki hikayeye oradan buradan ekler yapıp popüler kültürde dalgalarını geçmeyi yeterli bulmuşlar sanki. İşte Dawn of the Seven filminin senaryo toplantısı, çekimleri, senaryoyu ikinci defa Joss Whedon'a yazdırma ve müzikleri Hans Zimmer'a yaptırma gibi klasik pop kültür dokundurmalarını yeterli bulmuşlar. Arada da cesaret diye işte vahşi cinayetler ve bir yerde de bir şeyle karşısındakine saldıran süper güçlü göstermişler. Yani o şeyi çizmiştim ama şimdi YouTube engel falan koyar diye hiç risk almayalım diye üstünü karaladım. Aç ön hesabımda, yada Twitter'ımda resmin sansürsüz halini görebilirsiniz isterseniz. Dizinin bir noktasında Homelander'ın bütün seyircileri gözlerinden çıkan ışınlarla biştiği bir sahne var. O sahnede içinden yani ne olur hayal çıkmasın, ne olur hayal çıkmasın, hikaye buradan devam etsin diye çok söylendim ama hayal çıktı. Yani hiç olmazsa o an gerçek olsaydı artık tüm dünyanın bu süper kahramanların kötü olduğunu bildikleri, Artık mücadelenin süperlerle tüm dünya arasında gerçekleştiği daha geniş bir hikaye evrilseydi ama bu şans yazık ki şimdilik rafa kaldırıldı. Sonuç olarak videonun başında yazdığı gibi ilk sezon kırdığı bariyerlerin altında kalan bütün sezon hikaye anlamında havanda su döven ve hikayeyi ilerletmektense yerinde sayan ama seyredilmesi yine de son derece zevkli aksiyon sahnelerinde de bir televizyon dizisinden beklenmeyecek kadar başarılı Karakterlerin bize zaten çok sevdirdiği için ve sadece bu karakterlerin ne yaşadıklarını seyretmesi bile son derece zevkli olduğundan 3. sezonlarında yine böyle çorba gibi bir şey çıkarsalar bile seyretmekten zevk alacağımız ama baştan sona akan anlam ve güçlü bir hikayenin eksikliğini hissedeceğimiz bir sezon olmuş. Bundan sonra hikayeyi yenisiyedecekler mi? Yoksa yine klasik popüler kültür dokundurmalarıyla mı yetinecekler bilmiyoruz. Ama yeni bariyerler yıkmamış olsalar da Üçüncü bir sezonu bize bekletmek için yeterli bir kaliteyi sağlamış olduklarını söyleyebiliyoruz. Bu sefer de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafayı tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. İsterseniz Twitter hesabımı da takip edebilirsiniz. Cömert gününüzdeyseniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.